Merhabalar. Ben Profesör Doktor Gonca Gökdemir, dermatolog hekimim. Bugün e, yenilenmiş bir cildin sırlarından size bahsedeceğim. Öncelikli olarak neden cildimizi yenilememiz gerekiyor onunla ilgili çok kısa bir bilgi vereceğim. Çünkü cilt hücrelerinin de bir yaşam döngüsü var. Aynı cilt hücreleri de diğer organlarımızın hücreleri gibi doğuyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar ve daha sonra yaşamlarını tamamladıktan sonra ciltten atılıyorlar. Ancak Zamanla, yaşla birlikte ya da güneş ve sigara gibi bir takım dış faktörler cildin yenilenme ritmini bozuyor. İşte cilt hücrelerindeki bu yaşam döngüsü bozulduğu zaman cildimizde kuruluklar, matlıklar, ince kırışıklıklar hatta daha ileri zamanlarda sarkmalar meydana geliyor. İşte cilt yenileyici ürünler bizim bu problemlerimizi düzeltmede oldukça bize yardımcı. Nedir bunlar? Alfa hidroksa asitler, beta hidroksa asitler ve poli asitler. Özellikle alfa hidroksa asitlerin en önemli üyesi olan glikolik asit cilt hücrelerinin yenilenmesinde çok güçlü bir ajan. Ve biz bu ajanı hemen hemen her yaşta cilt yenilenmesi için kullanıyoruz. Beta hidroksa asitlerin en önemli üyesi olan salislik asit ise daha çok yağlı cilt ve sivilceye eğilimli ciltlerde yine cilt yenilemesi için kullanıyoruz. Çok fazla dış faktörlere maruz kalan ciltlerde ise polihidroksi asitleri tercih ediyoruz. Bu tür cilt yenileyici ürünleri kullanmak cildin daha sağlıklı görünmesine neden olmaktadır. Nitricina.